23 çarpı 44 işleminin sonucunu bulunuz. Şimdi bu problemin en zor kısmı ya da ilk zor kısmı, buradaki şu noktanın çarpma işareti olduğunu bilmek, bunu fark etmek. Bu 23 çarpı 44 diye de yazılabilirdi. Parantez içinde 23 ve parantez içinde 44 olarak da yazılabilirdi. Parantezleri birbirinin yanına koyuyorsunuz. Bu da çarpma demektir. Evet, neyse artık çarpma yaptığımızı bildiğimize göre, bu işlemin çarpma olduğunu bildiğimize göre probleme başlayalım. 23 ve 44'ü çarpıyoruz. Klasik çarpma işaretini kullanacağım ki çarpma yaptığımızı işlemin çarpım olduğunu bilelim. Bu şekilde dikey olarak yazdığınızda nadiren buraya nokta koyarsınız. Evet çarpımı yapalım. Birler basamağındaki bu 4 ve 23'ü çarparak başlayalım. 3 kere 4, 12. 2'yi birler basamağına yazabiliriz ve 12'yi, 10'u elde tutarız. 12 evet 1'i de buraya yerleştiriyoruz. 4 kere 2, 8. 8 artı 1, 9. Artık bunu 4 çarpı 23, 92 olarak düşünebilirsiniz. Bu az önce bulduğumuz şey. Şimdi bu 4 çarpı 23 kaç ediyor, onu bulmalıyız. Bu işi otomatik olarak yapmaya başladığınızda hemen buraya bir 0 ekliyorsunuz. Buraya 0 koymamızın nedeni, şu an onlar basamağındaki bir rakamla işlem yapıyor olmamız. Onlar basamağındaki bir rakamla işlem yapıyoruz. O yüzden buraya biz 0 koyduk. Eğer 3 ya da 4 basamaklı bir sayı olsaydı, siz yüzler basamağındaki sayıyı kullanıyor olsaydınız daha çok 0 koyardınız. Evet, 4 çarpı 23'ü çarparsak tekrar tabi ki tabiatıyla 92 bulacağız. Ama bu 4 aslında 40 olduğu için 920 olmalı. Bu nedenle 0'ı bu 0'a ekliyoruz. Birazdan göreceksiniz. Şu an bu 4'ü çarpıyoruz. 4 çarp 12 2 buraya koyduk onlar basamağında olmalı çünkü bu gerçekten 40 çarpı 3 işleminin sonucu. Sıradaki boş basamak orası. 4 çarpı 3, 12, 1'i taşıyoruz. Bu mavi 1, bir önceki işlemden yok sayabiliriz. Ortalığı karıştırmasın bu arkadaş. Bu 4'ü çarptığımız zaman kullanmıştık. 4 kere 2, 8. 8 artı 1, 9. Şu ana kadar bulduklarımız 4 çarpı 23 eşittir 92. Ve buradaki yeşil kutudaki 4 çarpı 23, evet 920. Çünkü yeşil kutudaki 4 aslında 40'tır. Onlar basamağında yer aldığı için. 44 çarpı 23 diye bir işlem yaptığımız zaman, bu 4 çarpı 23 eşittir 92 ve 40 çarpı 23 eşittir 920 işlemlerinin sonucu, toplamı olacak. Yaptığımız şeyi iyice anlayın istiyorum. Evet, artık toplayabiliriz. 2 artı 0 eşittir 2. 9 artı 2, 11. 1'i taşı. 1 artı 9, 10. Buraya bir virgül ekleyelim ki her 3 basamakta bir e, okuması rahat olsun. 23 çarpı 44 eşittir 1012 imiş.